Evet arkadaşlar bundan önceki yayın üstünden bir iki iki buçuk üç saat falan geçti şimdi arkadaşlar ve bu videodaki konumuz da e, kanal önerimi yani önerilen kanallardan bahsedeceğiz bugün sizlere e, arkadaşlar önerilen kanallar şöyle bir şey mesela atıyorum başka birinin kanalına baktığınız zaman orada hani Abone sayısı falan yazıyor ya, abone sayısının altında oynatma listeleri, videolar, hakkında diyor. Hakkından yanında kanallar var. Kanallarda onun önerdiği kanallar, yani abonelik yaptığı kanallar. Abone olduğu kanallar. O YouTuber'ın abone olduğu kanallar. Mesela Kedile'ye bir kanal var. Onunla arkadaşlık etmiş, abone olmuş. Sonra önerilen kanal almış. Arkadaşlar, önerilen kanal da şu şekilde oluyor. Yani şimdi siz atıyorum bir e, biri size abone oldu atıyorum adamın 10-11 tane falan ne abonesi var öyle bir şey 5-6 tane de videosu var arkadaşlar belki canlı yayın açtı siz de canlı yayınına onun canlı yayınına girdiniz onun canlı yayınına e, girdiğiniz zaman siz ona yazıyorsunuz o da size yazıyor. Siz ona yazıyorsunuz o da size yazıyor. Arkadaşlık ediniyorsunuz arkadaşlar. Ve e, o arkadaş edindiğiniz kişiye önerilen kanallar listesini alıyorsunuz arkadaşlar. O size abonelik yapıyor. Siz de ona abonelik yapıyorsunuz. Ve onun bilgisayarında siz önerilen kanallarda sadece tek kişi gözüküyorsunuz. Ve o da sizin bilgisayarınızda. Önerilen kanallarda Tek kişi gözüküyor Yani youtube'da bir bağ kurmuş oluyorsunuz Bir dostluk kurmuş oluyorsunuz Arkadaşlar Yani eğer Siz şimdi o arkadaşınıza Abone olduysanız Bildirimleri açtıysanız size ne yazdığını Ne söylediğini falan Görebileceksiniz arkadaşlar Arkadaşınızın da Size yazdığı şeyleri de siz rahatlıkla görebilirsiniz Arkadaşlar çünkü ikinizin de Bildirimleri açık oluyor Evet arkadaşlar önerilen kanallar ve YouTube'daki arkadaşlık kurma konumuz da bu şekildeydi. Eğer arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan ya da yandan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olun üstünde bir tane videom var. Görüşürüz hepinizi seviyorum ve bay bay. Bir dakika. He bay bay.